Değerli Mavi Kadın izleyicileri size kısaca aromaterapiden saç bakımı için nasıl yararlanabiliriz bundan da bahsetmek istedim. Eğer evinizde argan yağınız varsa iyi kalitede, jojoba yağınız varsa, tatlı badem yağınız varsa bunları saçımız için kullanabiliyoruz. Bu sabit yağları eşit oranda karıştırdıktan sonra içerisine hangi uçucu yağları koyabiliriz? Tıbbi lavanta eğer varsa tıbbi lavanta 4-5 damla eklenebilir. Yılank yılank yağı. Yılank yılank yağı gerçekten saçı parlatan, besleyen son derece güçlü bir görünüm sağlayan güzel, değerli bir uçucu yağdır. Yılank yılank yağından 5-6 damla damlatabilirsiniz. Tıbbi lavanta varsa kan dolaşımını hızlandıran ve saçlarınızın daha uzun, parlak görünmesini sağlayacak biberiye uçucu yağını rozmarinist, officinalis kullanabilirsiniz. 5-6 damla aynı şekilde. Başka atlas sediri tabii çok hani belki denk gelmez ama bulursanız onu da ekleyebilirsiniz. Toplamda 50 milimlik bir e, sabit yağın içerisine bu uçucu yağların toplamı 20 damla olacak şekilde karıştırırsanız, bunu da saçlarınıza haftada 2-3 gün uygularsanız gerçekten sonuçları siz de şaşıracaksınız. Saçlarınızı en az 2 saat beklemesi önemli bu karışımın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hazırladıktan sonra yorumlarınızı iletirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere.